Ee, merhaba arkadaşlar devre arasının dördüncü bölümündeyiz <gülüyor> Evet ismi çok komik geliyor değil mi devre arası <gülüyor> Şimdi Remzi abi Bununla alakalı bir soru sormuş ee, Hemen Bu soruyu yapmayalım Sorun için teşekkürler Remzi abi Daha fazla sorun olacak olursa Yorumlar kısmına yaz Haftaya final yapacak ama soracağınız ne kadar soru varsa Sorun Ondan sonra e, final bölümünde yanıtlayayım ama sorular az ve çok olsun yani nasıl diyeyim Tek bir yorum ama be, o tek bir yorumda 5 tane soru hakkınız var Böyle tek tek yap, yapmayın lütfen Neyse soracak olan sorsun sormayacak olan sormasın Ben gene bir şeyler bulurum Kendi kafamdan bile bir şeyler yaparım ben finalde aslında bu bölüm final yapacaktık ama ben böyle eksik rakamlı şeyleri sevmiyorum. Mesela şöyle dördüncü bölüm. Ya yani mesela ön böyle şeyleri sevmiyorum ama ne bileyim takıntılı mıyım artık neyim bilmiyorum. Ee, artık nedense ben böyle yarım kalan şeyleri sevmiyorum. 33 ne yok şu ne yani. Bir seri bitirecekse adam gibi düz bir rakamda bitir bitirmenizsiniz bence düz bir rakam bence iyi mesela 99. bölümde hırsız veya polis olsaydı olmazdı 100 bölüm oldu ama gördünüz. Neyse. Bu arada final izlemeyenler şurada ben bir tane interneti var oraya tıklayın. Neyse. Videolar şabaları ve bir. <gülüyor> Şimdi devre arası... İsmi nereden aklına geldi Ali? Cevaplarsan çok mutlu olurum. Kaç haftadır bu sorunun cevabını arıyorum. Bir türlü bulamıyorum de. Bu sorunun cevabını ben sana söylemiştim ki. Neyse gene söyleyeyim. Şimdi ben dışarıda dolanıyordum. O zamanlar e, ben 60. bölümde şeyi bitirmiştik. Hırsız vse polisi. Sonra ben tekrar devam etme kararı aldım. Ama bir isim değişikliği istiyordum. İsim değişikliği. Yani hırsız vs polis hırsız vs polislikten çıkmıştı o yüzden bitirmiştim zaten dizinin adını Sonra aslında hırsız vs ee, Minecraft olarak planlamıştım Sonra baktım herkes dalga geçmeye başladı bu isimle Ben de madem izleyicilerin bu isim hoşuna gitmiyor Ben de şöyle bir karar aldım Dışarıda dolanıyordum ne yapsam ne yapsam ne yapsam diye düşünüyordum serinin ismini ne yapsam diye Şöyle bir şey düşünmenim değil. Hırsız ve arkadaşlarının marjalarına Ama isim çok saçma geliyordu. Neyse. Sonra yolda gidiyordum. Bir tane deli var. Deli böyle bağırıyor. İkinci devre, ikinci devre. benim ne diyor bu acaba? Sır çaldı. Hemen kapıyı açıp geliyorum. Kapıyı açtım, geldim. Şimdi her şey o deli sayesinde başladı. Yani öyle değil miyice bana bir şey geldi fikir geldi dedim bak şöyle bir şey mi yapsak bu ikinci devre diye ben bu eski biteli birinci devre yapayım sonra yenisini ikinci devre diye devam ettireyim böyle yaptım ikinci devre oldu ismi böyle devam ettik farklı bir isim yapmak istedim ama maalesef böyle ilk sezonda aslında böyle polisimolis dedi diye biz böyle bir isim bulmuştuk Ha ışığım gitti gene. Vallahi ben bu ışıldığı alacağım en sonunda kıracağım. Hep böyle bir videolarda böyle bir şey yapıyor. O kadar para verdim sana. Hadi adam akıllı çalış. Bak beni deletme. etmi. Çek şöyle elimi. Neyse. Nerede kalmıştık? Sonra. Hepsini birinci devre yaptım. Eski bölümlerde. Başlık değiştirmeleri falan yaptım. Neyse bu şöyle. Heh Sonra ikinci devre olarak Hikaye devam etti Ve yüz bölümü gördü Devre arası da şöyle bir şeyden çıktı Dizinin adı Hırsız ve Polis ikinci devre olduğuna göre E bu serinin adı da Devre arası olması gerekmiyor mu? Ne yapsaydım? Ara arasında mı yapsaydım? olmaz <gülüyor> olmazdı ama Bu olmazdı Neyse ee, isim bir anda Böyle aklıma geldi Sadece arası ekledim Başka bir şey yapardım devre, devra, devre sırları Başka bir şey de yapabilirdim Ne bileyim şu an isim gelmiyor Isim gelirse yazın Gerçi artık hafta final yapacak da Artık bir yok Lütfen sorusu olan sorsun Ama bir yorumda 5 soru hakkınız var Lütfen abartmayın <gülüyor> Yani şöyle yapmayın 2 yorumda Pardon, bir, bir yorum yapıyorsunuz, bir soru soruyorsunuz, bir soru soruyorsunuz, hop, enter, bir soru daha soruyorsunuz, Stay. yani Böyle böyle yapmayın 5 tane soruyu, tek bir yorumda lütfen yapmayın, ee, soracak sorunuz çoksa böyle yapın Yani limit 5, bir yorumda 5 tane soru sormanın hakkınız var her neyse bu videomu burada sona yedik. Haftaya final bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.